Arkadaşlar şu an Selectum Blue Cruise gemisindeyiz Eda ile beraber. Blue Saffir'deyiz. Ondan sonra bu onun güvertesi. Şuradan birinci pencere bizim arkadaşlar. Şimdi ikinci pencereye bakıyoruz. Bakalım ikinci pencerede tanıdık bir surat. Görecek miyiz? Ama çok parlıyor ya gözükmüyor. İçerisi. Tamam. Evet şimdi bu bizim koridorumuz koridorumuzda devam ediyoruz. Evet. Ve bir kapı karşımıza çıkıyor. Evet. Ve bir tanıdıkla karşılaşıyoruz. Buyur. Hello, welcome. Evet, nasılsınız Eda hocam? Ee, çok iyiyim. Odamızı keşfediyoruz. Çok güzel bir odamız var. Bakınız. Allah Allah. Evet. Ha, burada iki tane daha tip var. <gülüyor> Misafirlerimiz <gülüyor> de var. Odamız da burada, hediyeliklerimiz. Afiyet <gülüyor> olsun. Şampanya galiba. evet. Evet. evet. Nasıl gidiyor? Ya güzel gidiyor. Beğendiniz mi genimizi? Çok keyifli. Değil mi? Şöyle bir ben masa var. grubu var nefis. Evet çok hoş. Yataklarımız ayrı denk gelmiş e ama oluyor. yapacak bir şey yok Edir, olabilir. Bunlar sabit tabi kuruza olduğu için oynamıyor. Çok Şurada hoş. var. Tuvalet bayramız da güzel. Can yeleklerimiz var. Can yedeklerini Doris alayım mı acaba? <gülüyor> <gülüyor> Kıymetli can yedekleri. çünkü <gülüyor> <gülüyor> Evet. Gördüğünüz gibi gayet nefis bir... Evet ilk defa böyle büyüğümde kalıyoruz. Veyseluzuzda ilk defa kalıyoruz. Çok hoş gözüküyor şimdi. Aynen. Haydi İnşallah bakalım. İnşallah çok eğleniriz. Bu arada eksik kalan noktaları da çekelim. Bir televizyon grubumuz mevcut. Burada benim çalışma var. Bu falan. süperiyor dış kabin diye geçiyor. Her çalışacağım. Pencere veya lumbozlu 9. katta daha üst katlara çıktıkça lüksleşiyor odalar. Evet. Değil mi Edoşum? Evet aynen. Bu bizim Dur. maddiyatımızla Dur. alakalı. 12 katlı biz 9'uzdayız vallahi bir fena Arkadaşlar biz ne yaptık peki Mertçim? Buraya gelebilmek için. Her zaman arkadaşlar diyorum ki bir turu bir e, oteli mutlaka aylar önceden alın. Lütfen yalvarıyorum. Aldık. Biz bunu aylar önceden kaç liraya aldık biliyor musunuz? Beş yıldızlı, dört 5 yıldızlıyla 4 gün Yunan adaları turuna. 5500 TL. 5500 lira 2 kişi. 5500 evet. lira her şey dahil. Nasıl? Çünkü erken aldık. Erken rezervasyon her zaman iyidir. Haydi. Biliyorum. İnşallah güzel geçer. Hadi bay bay. bay. Arkamızın karşılamak konularımız var benim. Orada da izleyicilerimiz var. Dins orada <gülüyor> çok güzel. Hello! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bakar mısınız? Çok güzel. Kaptanımıza ilgilenmiş. Kaptanla tanışıp kartımı göstereceğim. Bakın ben de kaptanım. <gülüyor> hani de şey olursa... Amatör denizci belgesi. Aynen amatör denizci ha, belgesi. Tamam. <gülüyor> hani bir şey olursa diyeceğim, mi işte biz hemen Doris sayfası olarak el ha, atarız. Nasıl bu yanaksayacağım bunu? Diyeceğim. Ya elemanlar var ya. Kaptanlık yani öyle elinle yani. Kaptanlık başka bir şey. İdarecilik başka bir şey. O da bizde var. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle asansör var bu arada. Bayağı bir katlar var yani. Hatta katlar çok. Buradan çıkıyoruz. Buradan değişti. <gülüyor> buradan değişiklik. buraya çıktık. Ne var? <gülüyor> <gülüyor> ben hayatım en çok mutlu anla, olduğum anlardan biri de sizinle doğru. Aynen. Hayatımı çok kadar huzurlu mutlu hissetmemiştim yani. Gideriz gene ya ayıp ediyoruz. Her zaman. O fotoğraf var böyle. Anne ben çok mutluyum. Bu turlarda ne alamışım hmm. lan? Where are you from? Uh, I'm from Indonesia. Indonesia. Süper. Yes. What oh, is your name? Pakistan. I'm from Java.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 Eda yolda. Burası bu salata. Arada bu arada sebze menüsü. Burası. Antalya'dan gitmeyenleri tesip ediyorum. Evet. Antalya'da son yolculuğuydu. Evet, şaraplar İki arkada duruyor. Almayan arkadaşlarıma tesip edin. Şampanya ikram evet, ediyorlar. Bakın şöyle bir melebes. Gel canım. Tatlılarımız. Şurada tabağımız mevcut. Bakalım sizler için neler alacağım, sizler için ben derler ya. Haruki bayağı kendi yiyor, niye sizler için diyor. Şuradan başla, evet. benim işte beraber. Ben sizler için bugün deniz ürünlerinden tercih ettim. Kivili vesaireli. Evet. Şimdi diyeceksiniz ki ejder meyvesi ne alaka? O kadar kaldı. Biz meyvesi yapamayız. Ejder meyvesi yapamayız. Burada bu da evet, Kolay gelsin. Güzel kumpir yapıyorlar. patateslerimiz yemiş kocaman. Evet, merhaba. Şu an yolcu gemisinde taşkikat var. Ben, numaram var. Şöyle... ...hadi çevirdikten sonra şöyle takarıyoruz. Evet. evet. Şu an emergency yapıyoruz. <gülüyor> Semih ve Serhat pek yok ortada. Semih ve Serhat öldüler. <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. Onu bağlaman lazım da arkandan geçip <gülüyor> belinden. Böyle olmuyor. Yüzmeyi biliyorum yalnız falan diye. <gülüyor> evet, şu an... E, Vallahi geriye yapılması gereken bir şey yapılıyor. Bir adet tatbikat. Oğlum. Yağmur dolan, yağmur nedeniyle görüş açısının kaybolması durumunda zemin ışıkları ve işaretleri size toplama noktasına yönlendirecektir. 8. katta alışveriş merkezi var. Bu bayağı içkili, mi içkili bir ay var burada. Şu an prova devam ediyor. Hı hı. Henüz daha başlamadı şovlarımız. Havuz var. Filikalar aşağıda kaldı. Biz hemen şu hanımefendilerin olduğu yerde odamız. Numara. Yatak yatağına vay saydım. Vay saydım. Bilin Bilin bırakıyoruz Herkese iyi tatiller diliyoruz Direktüm <gülüyor> kurucusunuz Kuruzafı'na hoş geldiniz herhalde kutlarımız Evet bu akşam yine bu alanda latin müziklerin latin müziklerinde Burada da bir bar daha var Merhaba <gülüyor> Evet Gemi kalktı en sonunda. Hiiii. Ben de havluza girdim. Çok eğlenceliydim. Vallahi ben de gelebilir evet, miyim? Güzel. Deniz suyumuz gibi o, rahatladım. Deniz sulu mu? Deniz sulu. Önce siyah duman atlı zaten. Sonra beyaz mumluca deniz Bir Şey göstereceğim şimdi bakın. Yönümüzü çevirmek için pilot kaptanın didinmesini göstereceğim. Baya sancaktan verdi dayanıyor bize. Yönümüzü döndürmeye çalışıyor. Bu geminin kıçını iten Iksus. Kuş adası bandıraları. <Gülüyor> dedim bayıldılar yine. Evet, Endonezya'cılar çok teşekkürler demek. Sama sama bir şey diyorsun. <Gülüyor> Hadi bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Dima kasih yap bakalım bize. Ne dedi bana? Şükür. Sana selam. Hemen açıldı. Ne da çok güzel ya, o da çok güzel Artık Suluada da gözüktü. Bakın şurası Suluada, Yedidonya burada. Ben de bir tane Sprite çektiysem Sprite'ler verdim. Evet, günaydın. Şimdi kalktık. Nerede evet, daha? Ne göstermek lazım? Gerçi yedik bitirdik de Nisiros'la Tilos'un arkasındaydık Şu adayı Mert bana evet, aldık Ufak tefek adacıklar var Eda diyor ki ne anlatacaksın ne çekim yapacaksınız diyor <gülüyor> Arkayı çekeceğim Denizin uygunluğundan bakar mısınız ya? Nisiros, Tilos, Yali yani. Kos, şu da kos, şu uzun olan. Uzun Buraya kadar kos. Şun yaliyle, yaliye yali, şey yap. Yali, yali. Çek, bak onunla ilgili bir şey. Bunun arka tarafı çok güzel demirli. Olayı demirlemiştik. Evet. Arkasındaki de Tilos. Şu silüet halinde Tilos. Nisiros oluyor. Tilos'tan Nisiros'a geçiş maceramız bin bir. <gülüyor> evet, şu an devam ediyor seyrimiz. Evet Edacığım, nasıl gidiyor? Pek bir havalısın gene her zamanki gibi. Havan <gülüyor> bitmiyor. Beach Club'dan bir şey içer misiniz hanımefendi? Kartınızı vereyim mi size? Bu arada bu kartlar söyledik mi? Bunlar şey para yerine geçiyor. Buna her şeyi harcıyorsun. Şu an çok önemli bir aktorite gerçekleşiyor. Akuacim. Evet Eda, Mikanos'a yaklaşırken ne oldu? Heyecan büyük. Mikanos'a birkaç saat kala bir spa keyfi söz konusu. Merhaba tekrar koş. Yani bakın bu su hiçbir zaman yalan söylemez. Değil mi Eda? Su bize e, yapılan hareketleri canlı olarak aktarıyor gördüğünüz gibi. <gülüyor> Aa sevgilim bu şeyi var. Evet. Hadi sevgili şeyine koy. Tamam. Evet. Bunları giyeriz yine. Yani. Tamam. Dolaşalım. <gülüyor> ne yapıyorsun Hiç bakalım? Birimizde attık gördüğünüz. Oo, hadi bakalım. Hadi bize jacuzziye nasıl girdiğini göster. Oo Eda hanım, bakıyorum da geminizde jacuzziye giriyorsunuz. Tabii maya ve kaç düşmanı çözdü. Mayonuzun engi mi atacak yoksa? Allah'ım burası olurum. Bakıyorum da girdiğiniz jacuzzi. Gel de sana bir jacuzzi maalesef. Haydi bakalım bize bir jacuzzi ısmarla. <gülüyor> Bakıyorum da cadı kadonunda kaynıyorsun. Seni küçük cadı seni. <gülüyor> Haydi o zaman havuza gidelim. Havuzda da birazcık biz kaynayalım. <gülüyor> o, <sonra gidiyorsun>, <gülüyor> Çok mu Çok mu soğuk? <gülüyor> <gülüyor> Düşlersi arkadaşlar canlı. Dalga boyu 3 metreyi geçkin. Vallahi eğlence adası Mikonoya yaklaşıyoruz baya. Yeter sallanma artık. Dili dili dili. Başım döndü yeter kıklatstan bıktık. <gülüyor> 200 metre gemi bile yanlıyor. 8 metre tekne nasıl gelsin buraya? Zamanlı Doris'im buraya nasıl gelsin? Şu 3-5 metre dalgaları nasıl aşsın? <gülüyor> ah benim kızım canım Doris'im. Şurada bile şöyle yalpaladık. La la la la la la la Evet Edoş ne düşünüyorsun? <gülüyor> Çılgın adam. Pek bir havalısınız. Akşam akşam güneşi güzele vuruyor? Evet. Allah. Yalnız şöyle hava. nasıl? Böyle bir hava. Hava esiyor arkadaşlar. Mikanos'a tenderlarla götürecekler. Çünkü hava kötü. Bakın serpileti falan yüksek yani. Karşıda Mikanos zaten geldik. Evet, bak bak nasıl patlıyor bak bak, karşıya bak, uuu. Buranın doğal güzellik, tümsallık ilajları artıyor. Aynen Denizleri öyle. Demekleri muhteşem. Kapetan gel de bizim kaptan da konuşalım ya. Yani yardım lazımsa bana. diyelim. Bu şey bağlarken anlatacağım ben. Gerek tamam. talimatları verirken. Eee şey, kaç kalama yapsın işte, ne kadar kaç ben metre atacağını falan onları söyleyelim tamam mı? Hepsini aktaracağım ben. Çok iyi. Çeviri botan mı? Golden Star Ferries, tam şu anda kalktı. Princess Cruises burada. Ona Celestia Cruises hemen Aynanda arkasında. <gülüyor> mini mini küçümen evler. Tatlış tatlış. Güzel gözüküyor. Evet. Mikanos gözüküyor. Gayet güzel gözüküyor. Normalde şu baş tarafa yanaştırıyordu ama galiba demirde kalacağız. Anladın mı? Bu da açık taraf. Celestal'da yani bir kruz daha var. Bunlar da demirde. Anladın mı? Çok harika oldu. Harika oldu. Direkt oraya gidiyoruz. Limana yanaşamamız çok iyi oldu arkadaşlar. Evet. Çünkü direk sender botlarla. İçeriye koyacaklar. Yani i̇çerideki Old City'ye doğru old limana gideceğiz. Bari. Oradan direkt gezmeye başlıyoruz. Aynen. Yaz kıyamet kızır orada bol. Ee, i̇ki kere geldik biz buraya. 2010-11. Ay 2010'da 2010, bir geldik. 2010 bir de. Merdivenler için dikkat. 2011 olacak. Çıkışlarımız size için yapılacak evet. amsterdam'a başlayacaklar. Galiba bizi çağırıyor. Bu sebeple dolayı koridorlarda, katlarda var merdiven O lütfen bir numara. Kartlarımız, evet. elimizde kartlarımız, o da kartlarımız elimizde oluyor. Kartlarımız oda kartlarımız elimizde oluyor. Ha, olabilir. Oda kartlarımız elimizde. Şu öne geç. Seyirci. Arkamda da kimyon, sekreter yanlışlıkla. Siz teşekkür ederim. Arkadaşlar aşağıda yardımcı olacak. Tamam. tamam. Adres tepson. What your name? Ne baba? Evet Eda. şey çekeyim ben. Segaratları çekeyim. Sen otur bir yere. Burada bekliyor olacağız sizi. Bir son, mi, son mu? Bir de. Hoş geldiniz.